yaşayan kuşumuzun tedaviden önceki hali hemen kendisini tedaviye alayım ben umarım yumurtayı başarılı bir şekilde çıkarırız ve bir an sağlığına çalışın. merhaba arkadaşlar bugün bizim için gün biraz kötü başladı yumurta sıkışması yaşayan bir kuşumuzu gördük oldukça halsiz durumda hep birlikte bu sorundan onu kurtarmaya çalışacağız yanımızda zeytinyağı ve kulak çöplerimiz var yumurtlayacağı bölgeye zeytinyağımızı süreceğiz de Biraz daha işini kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu tarz durumlar üretimi yapan arkadaşlarımızın başına geliyor maalesef. Oldukça zor bir durum. Bu gibi durumlarda sakin ve soğukkanlı olmak gerekiyor. Yumurtanın içinde kırılmaması için oldukça yavaş olacağız. Yumurta ters dönmüş durumda şu anda içerisinde. Karın bölgesindeki kemiğin altından itibaren yavaş yavaş itmeye başlıyorum. Baya büyük bir yumurta Ve çıkanmış durumda Şu anda Çok güzel Zarı bir dışarıya alabilirsek biraz daha işimiz kolaylaşacak. Evet, yumurtayı hemen hemen dışarıya aldık. Ancak şimdi buradan çıkarmamız kaldı. Yumurtanın dışa kısmı görüyorsunuz buraya tekrar yağ süreceğim dur kazalım dur kazalım dur dur güzel dur güzel Güzelim. Hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. Biliyorum. Zor bir durum. Hadi kızım. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzel. Kızım. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. <lorikli> Hadi, kızım. <save origins> Hadi kızım. Aferin sana. Az kaldı. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Aferin sana. Asgarlı kızım. Asgarlı. Aferin sana. Biraz daha yağ süreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Çıkma noktasına doğru gidiyoruz. Kırılmaması lazım. Hadi kızım, hadi güzelim, hadi güzelim, hadi güzelim. Aferin sana. Gördüğünüz gibi biraz büyük bir yumurta ve kuşumu çok zorladı. Ters dönmüş durumdaydı. Şimdi içerisine hiç kaçmayacak şekilde etrafını düzenleyerek. Çıkardığımız fatkeyi tekrar içeri girmesini sağlıyoruz. Prensesim umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Dün yumurta sıkışması yaşamıştı ve tedaviden sonra biraz topladı. Şu anda Yavaş yavaş kendisine geliyor. Hareketlenmeye başladı. Umarım hiçbirinizin başına gelmez. Ancak yumurta sıkışmasıyla karşılaşırsanız sakin ve soğuk kalın olmaya özen gösterin lütfen.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 Elimi ısırdığı için eldiven giyeceğim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 Ya hayvan ne hale gelmiş sen videoyla uğraşıyorsun diyen arkadaşlarım olabilir. Amacım birilerinin bu konuda ilişkilenmesini sağlamak. Hadi kızım. Hadi prensesim. Bayağı sıca geçmiş bir durumda ve maalesef çıkmıyor. Hadi bizim. Hadi bakalım. Hayırlı silahı çıkar abi Mavi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Maviş. Hadi kızım. Hadi mavişım. Hadi kızım. Hadi güzellik. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi mavişım. Hadi mavişım. Hadi için Biraz daha yağ sürmem lazım. Hadi kızım. Mavis hadi kızım. geldim abi hadi kızım aşallah arkadaşlar getirdim. Çok şükür yumurtamızı çıkardık. Dışarı çıkan parçayı da hashas içeriye itiyoruz. Enfeksiyon kapmaması için Dikkat etmemiz gerek yok. Yumurta problemini çözdük. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşacaktır. Evet. Yumurtayı çıkardıktan sonra en azından tünek değişimin yanında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 Eşinden ayrıldım. Şu anda yumurtlamaya devam ettikleri için eşi istiyordu ve ediyordu. Bu nedenle ayırdım ve yumurtalarını diğer yumurtalı takımlarıma paylaştırdım. Kanalıma abone olan, videomu beğenen, herif, beni izlemeye devam eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.